Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Butterfly Flip Challenge yapacağız. Hani şu oyunları biliyorsunuz. Normalde telefonlarda da oynanıyor ama ben birkaç seviye ilerledim böyle. Şimdi devam edelim. Bakın şu şekilde e, geçiyoruz. Oyun faray ile oynanıyor sadece. Şu çerçevenin üstünde durabilsem. Bir dakika. Evet hatta yamuluyormuş düşeceğim. Oh uçta durdum. anda. İnanamıyorum. Yok böyle şans. Gerçekten. Şimdi Şuradan Yeni şişe alalım 500'e tamam bunu aldık devam edelim oha gerçekten oha hayır ya orada da dursaydın tamam bir tane daha burada. Bir tane de burada. Böyle. Birazcık kaymamız lazım aşağıya buradan ve bum bum Dur dur dur artık. Tamam tamam yeter ya. Yeter ya. Çok havada kalıyor ama. Yer çekimi denen bir şey var. Çok havada kalıyor bu. Tamam ya, tamam ya. Bir in ya, in artık Hadi. Evet evet gelirsin gelirsin. Hadi hadi hadi. Evet. Altıncı seviyeye geçiş yaptık. Şimdi şöyle. A, ne oluyor? Ee. Nereye kadar sürecek bu acaba? Çünkü sonuna giriyoruz. Yukarıda batarya var. Hadi. Double jump yapayım mı? Double jump yaptım. Bakın. Bayağı alçak bir sefer. Şey. Hem arkadan tost makinesi bizi zıplatıyor. Ben de dokununca bayağı yükseğe zıplıyoruz. Güzelmiş ya. Şöyle şuraya daha burada saat var bir tane. Kaldı. Tamam. Bir tane daha. Hadi gelirsin gelirsin. Yandı bir de. Yandı. İn. Tamam tamam dur artık dur artık. Zıpla. Bu ne ya? Dosyanı dur. Evet double jump yaptık. İki kere zıpladık ve geçtik. Sırada gelsin sekizinci seviye. Ee, gittikçe zorlaşıyor. Bazen. Evet. Hadi. İn hadi in. İn. İnsene nasıl şişe bu ya? Evet, biraz daha uç, biraz daha aşağı doğru, hop bir tane. Burada bir kere zıplamamız lazım. Ve burayı da double jumpla geçtik. Dokuzuncu seviye. Hadi de yaptı senin bekleyeceğiz ya yüzde yüz diyor biraz daha biriktirelim yeni şişeler açacağız böyle buzdolabı buzdolabına herhangi bir efekt koymamamız lazım zaten eline koyabilirsiniz ki. Eğlenceli ya ama gittikçe Zorlaşıyor yani arkadaşlar Farklı eşyalar falan çıkıyor böyle Hepsi de ince Ben sandalyenin üstünde Nasıl durayım bana başka bir şey var Aa. bir tane var. Mikrodalga. Onun ardından biz zıplıyoruz. Aa çalıştı. Biz zıplayınca da kapanıyor. Hop! Bir tane daha. Burada double jump gerekmez değil mi? Çünkü yakın mesafe. Uzak olursa double jump yapıyoruz. diyorum ki. Evet, tam da ucunda durdum gerçekten. Çok proyum ben ya, çok proyum ya. Daha yeni başlamama rağmen öyle. Bir kere daha double jump. Yine artık yine hadi. Bitişi geçecek. Ah, şurada durdu, şurada durdu. Daha 600 mü oldu gerçekten? Evet, sıradaki şişelerimize bakalım. Burada e, ekran paylaşımından göremiyorum ya. Bir saniye. Şöyle tamam 1000 istiyor. O zaman buna kaç istiyorsun? Buna 1500 istiyor. O zaman bizim hedefimiz e, bunu açmak. Yani 1000 olanını açmak. Bakalım. Bir kere daha. Evet. Yine mi kolonlar yeter ya. Her seferinde de aynı müzik çalıyor. Bir kere daha. Hop. Şişe de büyük gözükmüyor mu ya? Bazı şeylerin yanında. Hop. Bir kere daha. Evet. Burada yapmama gerek var mı? Yok herhalde yoktur diye düşündüm. Yok. Yokmuş. Zaten yokmuş. Hadi erersin erersin. Evet. Hayır düşeceğim bir dakika. Düşeceğim. Aa iki kere zıplayabiliyormuşum. Şans. Daha 12 seviyeyiz ya, baya demiş var. Bir kere daha, evet son bir iki seviye falan yine geçelim. Ondan sonra video yütericem. Normalde ben 10 dakkanın üstü çekmiyorum, ben bazı videoların e, farkına var. Ben yani artık bunu başlık kısmına ya da açıklamaya yazmak istemiyorum. Ben yani hep yazıyorum zaten. Şimdi aynı şeyi videoda söylüyorum unutmayın Evet. Şunlar bir parça halinde gözüküyor. Bir dakika. Düşme. Hayır. Sakın. Sakın. Sakın. Hadi day. Zıplasana. Ya double jump yaptırdım bana ya. Çok donuyor, çok. Tamam hadi devam et artık. Dey, be buzdolabının üstüne. Hadi, hadi. Ve evet. Bir kere daha, bir kere daha. Ve Düş. Bir dakika. Bir kere daha. Bir kere daha zıpla. Zıplasana. Ya benim mouse'umum falan piri bitti herhalde böyle. Tam basamıyorum. Evet. Double jump yaptık. Dur. Bir dakika bitişi geçiyorum ben. Bitişi geçiyorum. Hadi in aşağıya. Şu noktada durduk. Düşünsenize bir daha.